Etim Eskut Belediyesi pandemi döneminde zararı uğrayan esnaflara destek için harekete geçti. Belediye Başkanı Enver Demirel esnafa 1.200 liralık nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Ve vatandaşının yanında olması gerektiğini... Etim Eskut Belediyesi pandemi sürecinden etkilenen esnaflar için harekete geçti. Destek paketi hazırladı. Zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Pandeminin başından bu yana esnaflar ekonomik sıkıntı sürecine girdi. Tam kapanma döneminde ise Etimeskut Belediyesi ekonomik sıkıntı yaşayan esnaf için 10 milyonluk bütçe ayırdı. <gülüyor> Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşayan esnafa 1200 liralık nakdi yardım yapılacak. Biz de esnafımıza sahip çıkacağız. İşte buna çıkıyoruz.